So Film çıkalı aylar oldu hala Avengers videosu yapıyorsun. Dediğinizi duyar gibiyim ki haksız da sayılmazsınız. Ama Avengers: Endgame'in Blu-ray versiyonunun çıkışı ardından kamera çekimi kullanmak zorunda kalmadan bir video yapmak istedim. Infinity War ve Endgame filmlerinin ikisi de bir süper kahraman filmi penceresinden incelendiğinde harika. Ama bazılarımız Infinity War'u, bazılarımızsa Endgame'i bir tık daha çok sevdi. Infinity War daha bir dramatikti. Endgame'de de dramatiklik vardı fakat eğlenceli, hatta komik kısımları oldukça ağır basıyordu. Hatta bazılarımız biraz fazla komikleştirildiğini düşünmüş and Halkın ve Thor'un ciddiyetten uzak versiyonlarını görmemiz ve Black Panther, Doctor Strange gibi fazla ciddi karakterlerin konu gereği filmin büyük çoğunluğunda olmamasından kaynaklıdır ki ciddiyet biraz azalmıştı. Bu videoda Avengers Endgame'de bizleri en çok güldüren 5 sahneye göz atacağız. E tabi bunlar illa sizi güldürecek diye bir şey yok. Ama genel olarak komik bulduk işte. Eğer bir Marvel severseniz videoyu beğenip abone olun ki Marvel karakterleri üzerine yapacağım diğer videolardan da haber Olun. If we can do this, you know, go back in time, why don't we just find baby Thanos, you know, and film muhabbeti. Kuantum evreni üzerinde kafa patlatan ekibimiz Thanos'u alt etmek için ayaküstü birkaç plan ortaya sunuyor. Dayan filmler olan teoriler çok konu. Star Trek, Terminator, Time Cop, Time After Time, Quantum Leap, Wrinkle in Time, Somewhere in Time, Hot Tub Time Machine, Bill Ted. Zaten Scott, Hulk ve Rodi ayrı, ayrı ayrı ele alındığında da komik kahramanlar. Yani profesör Hulk'tan bahsediyorum tabii ki. Bu diyalogun içinde az da olsa Nebula da vardı hatırlarsanız. Neyse ki Nebula sahnenin komiklik seviyesini aşağı çekmem. present becomes the past, which can't now be changed by your new future. Exactly. So back to the bunch of bullshit. Kaptanın kalçaları. Marvel mimleri denince akla hemen Kaptan Amerika'nın kalçaları üzerine yapılmış mimler geliyor. Komikler, evet. Avengers Endgame'de de bu komik ögeyi biz izleyicilere sundular. Heriz Amerika'nın <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> 2023'ten gelen Steve Rogers ve 2012'deki Steve karşılaşır. İlk başta aksiyon dolu birkaç dakikadan fazlasını beklemiyordum ama kavganın sonunda kalçalara gönderme yapmaları filmi sinemada izlerken beni çok güldürmüştü. Taco Yine filmin başlarında karşımıza çıkan taco sahnesi kuşkusuz filmin en komik sahnelerinden biri. Taco'nun önce malzemelerinin uçması ve bu da yetmezmiş gibi bir de Rodie'nin inişinin etkisiyle tamamen yere düşmesi, Skat'ın mimikleriyle birleşince bizleri güldüren bir sahne ortaya çıkmıştı. Nebula gibi aşırı sert bir karakterin Skat'a salak lakabını yakıştırması da cabası. Oh ama bence sahnenin en hoş kısmı profesör halkın takosunu skatla paylaştığı şu suratın tatlılığına bakın. Thor, oh, he's back. That kid on the TV just called me a dickhead again. Tor ve Fortnite. Master. Yeah, new 69. Ekibi tekrar bir araya getirmeye başladıklarında elbette Thor'a da bir şekilde ulaşmalılardı. Çünkü Infinity War'da yaşananlar kanıtıdır ki Thor'un Thanos'ta olan işi tam anlamıyla bitmemişti. Thor 2019'da Thanos'un kellesini koparmış olsa dahi bu Thanos'un yaptıklarını değiştirmedi. Thank you <Gülüyor> Şıklatma sonrası yok olanları geri getiremezlerdi çünkü Thanos taşları yok etmişti. Quantum evreni bizimkiler için bir umut olana kadar Thor ortalıkta yoktu. Thor'u tekrar ekibe dahil etmek için Hulk ve Rocket, onun yanına gittiğinde karşılaştıkları şey yıkık ve obez bir yıldırım tanrısıydı. Bu sahne bir bakıma trajikomik olsa da karşımıza bu şekilde çıkan Thor, hareketleri ve arkadaşlarıyla Fortnite oynaması cidden güldürmüştü. Özellikle Fortnite'taki çocuk korga taş kafa dediğinde koca Yıldırım Tanrısının onu azarlaması izleyicilerin birçoğunu kahkaya boğmuştu. Küçük hayranlar. Does. Does. No, he Avengers Endgame vizyona girer girmez, filmden kesitler yavaş yavaş yayınlanmaya başladı. Hem kamera çekimi yani korsan bir şekilde, hem de bizzat Marvel'ın kendi kanalında yayınlan, Yani resmi olarak. İlk resmi kesitlerden biri de Profesör Hulk'la tanıştığımız sahneydi. Uzun bir aradan sonra Bruce ve Hulk daha iyi anlaşmaya başlamıştı. Bu sahne Profesör Hulk'la tanıştığımız sahne olduğundan, ilk başta birçok kişi bir şaşırdı gerçekten görünüşü ve konuşma şekli eğlenceliydi ama bu sahnedeki en komik kısım çocuk adamların halkla fotoğraf çekilmek istemesiyle başlıyor uh, Hemen sonrasında Scott da benimle de çekinmek ister misiniz tarzı bir soru sorunca sahne daha da komik bir hal alıyor. Steve ve Natasha'nın ya kardeşim biz neyin derdindeyiz siz neyin derdindesiniz ya. Bakışları da komediyi niteliyor. Star-Lord ve Gamora tanışıyor. I Gamora zor bir kadın. Evet onu tanımlayacak bir kelime söyleyeceksek o kesinlikle zor olur. Infinity War'da en salak salak hareket etmeye kıvamındaki karakter Star-Lord'tu. Duygularını yönetemeyip Thanos'u sarsması çok yakın oldukları sonsuzluk eldivenini alamamalarına yol açtı. Bu hem ekip için hem de biz izleyiciler için çok rahatsız ediciydi. Sonuç olarak bu ilişki birinin ölmesi, diğerinin toza dönüşmesi sebebiyle son buldu. Toza dönen Quill geri gelse dahi Gamora ne yazık ki eski Gamora değildi. Gamora geçmişten gelmişti ve o Peter ile yaşanan duygusal anlardan da bir haberdi. Ve sözün özü bu karşılaşmayı dramatik yapmak yerine biraz komik yaptılar. You missed the first time. Then you both the second time. Oh. This is the one? Seriously? Evet, izlerken kesinlikle güldük eğlendik. Parçala Hulk Profesör Hulk, her ne kadar Halkın ve Bruce Banner'ın artılarının birleşimi gibi dursa da bu birleşim bazı sonuçlara yol açmış. Örneğin Halkın o öfkeli hali, ona bağlı olarak da güçlü yanı Dr. Banner tarafından bastırılmış. Quantum evreni aracılığıyla geçmişe gittiklerinde New York'ta yaptıkları savaşla yani Avengers filminde gerçekleşen savaşla iç içe oluyorlardı. 2012'deki Hulk sağ solu parçalıyor ve kaptanın önerisiyle Profesör Hulk parçalı Hulk tarafını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Aaa işler Hulk için hiç de iyi ilerlemiyor. Komedi uzun sürmese bile bu biz izleyicileri kahkahaya boğmak için yeterliydi. Star-Lord'un dansı. Avengers Endgame'e tam anlamıyla olmasa da bir zaman yolculuğu filmi denilebilir sanırım. Bundan mütevellit eski MCU filmlerine bol bol göndermeler yaptılar. Bunların her biri harikaydı cidden. Nebula ve Roddy ikilisi Star-Lord'un cebindeki aracı almak için onu dans ettiği sırada bayıltır. Ve bu dans ettiği an bildiğiniz üzere Guardians of the Galaxy'nin açılış kısmındaki an. Dans edişi komik olsa dahi asıl güldüren Roddy ve Nebula arasındaki şu muhabbet. So he's an idiot. Yeah. Zaman yolculuğu. Haş. Uh, this this doesn't feel right. Yes, Ekibin beyni Tony Stark, duruma el atmadan önce bizimkilerden birkaçı kuantum evreni üzerine çalışıyor. Denek olarak Scott'ı kullanıyorlar ve işler yolundan çıkıp komik bir hale alıyor. Scott as a baby. He'll grow. Bring Scott back. When I say kill the power, kill the power. Oh Scott'ın ergen hali, yaşlı hali ve bebek hali gözüküyor. Halkın tepkileri komediyi daha da arttırıyor. Sanırım benim en çok güldüğüm sahne buydu. Me or me. Or just me, me. Time travel. Elbette herkesin komedi anlayışı farklı olduğundan size göre Evincir Endgame'deki en komik sahneler bunlar olmayabilir. Lütfen en çok güldüğünüz sahneyi yorumda belirtmekten çekinmeyin. Şimdilik hoşçakalın.